Arşimet amca küvetindeki suyu boşaltıyor. Küvetten her iki dakikada 7 litre su boşalıyor. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi küvetteki suyu W geçen dakika yani T cinsinden ifade edebilir? Soruyu gözümüzde canlandıralım. Dikey eksende su miktarı olsun litre cinsinden. Yatay eksende ise süreyi gösterelim. Süre de dakika olarak. Süre geçtikçe küvetteki su miktarı azalacak. Başlangıçta küvetimizde, Arşimed'in küvetinde bir miktar su var ama bu suyun tam olarak ne kadar olduğunu bize söylememişler. Başlangıçta küvette bulunan su miktarını W, W, 0 olarak gösterelim. W, 0. Bu başlangıçta küvette olan litre sayısı. Burada t eşittir 0. Her iki dakika geçtiğinde, küvetteki su miktarı 7 litre azalıyor. Burası birinci, burası da ikinci dakika olsun. İkinci dakikada ne kadar su azalmış olur? 7 litre. İkinci dakikanın sonunda, küvette W0 eksi 7 litre su olacak. Başlangıçtakinden 7 litre daha az su olacak. Eğer litre sayısını sürenin bir fonksiyonu olarak göstermek isteseydik, bunun gibi bir doğru çizerdik. Dikey eksendeki değişimin yatay eksendeki değişime oranı nedir? Bu doğrunun eğimidir. Bu üçgen işareti Yunan alfabesindeki delta harfi. Delta, Değişim göstermek için kullanılıyor. Değişim W bölü, değişim T eşittir. Süre 2 dakika arttığında W'nun 7 litre azaldığını biliyoruz. Grafikte doğrunun da aşağı doğru eğimli olduğunu görüyoruz. Süre iki birim yükseldiğinde su miktarı bu kadar azalıyor. Bu kenar bu kenara eşit, su miktarı 7 litre azalıyor. O zaman doğrunun eğimi eksi 7 bölü 2. Ve bu su miktarının süre geçtikçe ne şekilde değiştiğini gösteriyor. Tam olarak kaç litre su ile başladığımızı bilmiyoruz. Başlangıçtaki su miktarını W0 olarak gösterdik. Şimdi genel bir denklem oluşturabiliriz. Litre sayısı, yani W eşittir. Başlangıçta küvette bulunan su, W0, eksi 7 bölü 2, çarpı süre. Yani eksi 7 bölü 2 çarpı t olarak yazabiliriz. Ve bu son derece akla yatkın, son derece makul, mantıklı dikey eksen kesişimi var, yani w kesişimi var ve burada da doğrunun eğimi var. Denklemi genelde y eşittir mx artı b olarak yazarız. Burada m eğimi, b ise dikey eksen kesişimini gösteriyor. Biz de denklemimizi aynı şekilde yazalım. w eşittir, eksi 7 bölü 2, t artı w sıfır. Sadece bu iki terimin yerini değiştirdim. Şimdi seçeneklere bakalım. Yazdığımız denkleme bakalım. Pozitif bir litre sayısıyla başlıyorum ve bundan 7 bölü 2t çıkarıyorum. Bunun uyumlu olan tek seçenek bu. Üçüncü seçenek. W eşittir 50 eksi 7 bölü 2t. Eğer doğrunun eğimini hiç düşünmeseydiniz bile sadece seçeneklere bakarak da doğru cevabı bulabilirdiniz. Küvette belli bir miktarda su var ve süre geçtikçe su miktarı azalıyor. İlk seçenek bununla uyumlu değil, t eşittir sıfır olduğunda w da sıfır olur, oysa başlangıçta su var. İkinci seçenekte t eşittir sıfır olduğunda küvette 100 litre su olur, ama bu denkleme göre zaman geçtikçe su miktarı yükseliyor, bu seçenek de doğru olamaz, arşimet amca, arşimet amca olur. Ve son seçenekte ise yine t eşittir sıfırken, yani başlangıçta küvette belli bir miktarda su var. 20 litre su var. Ama süre geçtikçe su miktarının yükseldiğini gösterdiği için bu denklemde durumu doğru olarak ifade etmiyor. Yani durumu ifade edebilecek seçenek, üçüncü seçenektir. Başlangıçta küvette belli bir miktarda su var ve süre geçtikçe su miktarı azalıyor. Bu kadar.